Merhabalar Efendim Sırt Ağrısı Nedenlerini Kısaca Özetleyeceğim Sizlere Ama Sırt Ağrısı Ve Bel Ağrısı Çok Karışıyor O Yüzden insanların Büyük Bir Çoğunluğu Kas Eskelet Sistemi Hastalıklarından Muzdarip Olmasına Karşım Ben Size Burada Onları Da Anlattıktan Sonra Özellikle Bazı Organların Gizli Ağrılarını Sırta Yansıyan Ağrılarından Bahsedeceğim Kas Eskelet Sistemimiz Bizi Ayakta Tutuyor Yoğun Kemik Yapılarını Birbirine bağlayan kas sistemi çok önemli. Ve bunun temelinde de omurgalarımız yatıyor. Omurgalarımızın bizi ayakta dik tutmasına yardımcı olan omuz kaburgalar ve bununla birlikte gördüğünüz üzere yaygın bir şekilde kasımızda yardımcı oluyor. Bu büyük kaslar birbirleriyle ilişkili olduğundan dolayı herhangi bir şekilde bir kemik yapısında sıkıntı olduğu zaman onu dengelemek için kasılıyorlar ve bu kasılma sonucunda da ağrı hissediyoruz. Genelde herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın basit bir takım sorunlar insanlarda sırt ağrısına neden olabiliyor. Tabii sıklıkla bel fıtığından bahsediliyor. Bel fıtığı çok yaygın olarak görüldüğünden dolayı akla gelecek ilk neden o. Ama bunun yanında çok yaygın olarak Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksın, Stres, yorgunluk, pozisyon ki mesela bilgisayarın başında ya da cep telefonunda kafanıza eğdiniz zaman ağrılar olabilir. Çok normal. Bir de kulunç var biliyorsunuz. Fibromyozit yani kasta itap ve sonra ağrılı ve sertlikle küçük nodüllerle iyileşen durum. Bir de bunun yaygın hali var fibromyalci. O zaman işler biraz daha Karışıyor. Bakın kulunçun en sık görüldüğü yerlere baktığınız zaman ensemizin hemen altında sırtımızın orta 1/2 bölümünde yaygın bir şekilde özellikle kürek kemiği, omuz ve omurga bağlantılarında kulunç görülebiliyor. Duruş bozukluğu da çok önemli. Siz dik durduğunuzu düşünebilirsiniz ama farkında olmadan öne doğru insanlar yaşla eğildirler ya da gençlerde bile görüyorum bazen öne doğru eğilmişler. Bu duruş bozuklukları nedeniyle de kaslar sırtımızda spazm oluyor ve ağrıya neden oluyor. Sonra biz de sırtımız neden ağrıyor diye bakıyoruz. Bir de yatma da oldukça önemli. Omurga bozukluğu işin temelini oluşturan omurga kanalıyla ilgili fıtık olabilir. Bir eklem aralığında artrit olabilir veya kanal darlığı olur. Ama bu durumda genellikle alt kısımda bacaklara vuran ağrılı olur. Omurga eğrili skolyoz biliyorsunuz. İlla da gözle görünür. Dehşet bir skolyoz olmasına gerek yok. Bazen Küçük dereceli skolyozlar karşı taraftaki kasların dengeli kasılmalarına bağlı olarak ağrıya neden olabilir. Kalp damar hastalıklarında sık görülen damar tıkanıklığındaki göğüs ağrısı sırtta da görülebilir. Bakın 1 2 üst bölgede görülen ağrıların bir kısmı da damar tıkanıklığını işaret edebilir. Ki sıklıkla insanlar bundan dolayı karıştırıp başka yerlere, başka doktorlara gidebilirler. Bir de göğüs kafibisinin içinde akciğer var. Plevra var onun zarı İşte bu akciğer ve plevra hastalıklarında da sırt ağrısı olabilir Allah korusun kanser ya da plevranın inflamasyonu plörizi yani zatülcem dediğimiz hastalıklarda ağrıya sebep olabilir hatta bu yan ağrısı şeklinde de görülebilir ama oldukça enderdir. Karaciğer ve safra kesesinin yansıyan ağrıları var. Görüyorsunuz bakın sağ tarafta omuzumuzda, kürek kemiğimizin altında ve hatta bele doğru da karaciğer ve safra kesesinin bu bölgelerdeki ağrıları görülebilir. Mide ve yemek borusu da oldukça önemli. Çünkü mide ve yemek borusu ağrıları omurgamızın üst kısmında, sırtın 1/2 orta hattında olan ağrılar, özellikle yanmalar mide ve yemek borusu hastalıklarına işaret edebilir. 9. sırada pankreas var. Pankreas gizli saklanan bir organ. Dolayısıyla hem karnın ön tarafında ağrı yapabilir hem de sol tarafında bele doğru yakın olan bölgede, orta hatta yakın bölgede olan ağrı da pankreas hastalığını işaret edebilir. Bu çok önemli pankreas kanseri için. Böbrek de çok önemli. Böbrek aslında tam belimizde yer alıyor ama yukarı doğru ve yana doğru sırta yayılan ağrılar olabilir. Yan ağrıları olabilir. İşte bu da böbrek hastalığının yarattığı bir durumdur. Şimdi bu ağrılardan bir tanesi sizde var diye hemen enseyi karartmaya gerek yok. Çünkü bunların büyük bir çoğunu dediğim gibi kas iskelet sistemi ağrılarıdır. Buna karşın bu hastalıklardan birisinin sizde olduğunu anlamak için tabii ki ek başka şikayetleri de göz önüne almak gerekebilir. Ancak bir doktora gidip yapılacak tetkikler sonucunda bu şüpheli hastalıklar listesini daraltabilir ya da teke indirebilirsiniz ya da hiçbir şeyiniz olabilir, olmayabilir. Dolayısıyla bu konuda sıkıntı yapmanıza gerek yok ama uzun süre devam eden belli bir bölgedeki ağrıyı lütfen dikkate almanızı rica ediyorum. Değerli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.